Herkese merhaba ben Tolga Özbek bugün yine Özgür Ekşi ile beraberiz Özgür ayağının tozuyla Bakü'den geldi Bakü'de Azerbaycan'daki Teknofest'te yapılan yurt dışında yapılan ilk Teknofest'teydi hem e, Teknofest e, izlenimlerini alacağız aslında bir canlı yayın planımız vardı ama ne yazık ki e, birbirimizin programına bir türlü denk getiremedik benim Ankara'da ziyaretlerim vardı Özgür'de yoğun bir şekilde koşturuyordu oradan da güzel röportajlar yaptı Özgür hoş geldin hoş bulduk Tolga Evet, ee, e, Azerbaycan'a ilk defa e, bu Azerbaycan'a daha önce gitmiştim. İlk defa teknofest için e, gitmiş olduk. E, Türkiye'de iki teknofest izlemiştim. Bu onlardan biraz daha farklı. E, Türkiye'de biraz daha fazla çoluk çocuk sesiyle e, bir ortamın içinde bulunuyorsun. Burada biraz e, Azeri halkı da. Neymiş bu Baykar, neymiş bu TB2 biraz da yakından görelim mantığıyla gelmişti. Daha yaş ortalaması yüksekti o anlamda. Yani biraz ee, savunma fuarı gibi mi gördüler? Çünkü Teknofest'in asıl amacı, gerçek amacı e, gençlerimize havacılık, uzay, yazılım konusunda bir yarışma yapıp, yarışmalar yapıp, çok sayıda yarışma var, 50'ye yakın yarışma var, e, yarışmalarını ve aslında onların uygulamaya adım atmalarını sağlamak, Teknofest nasıl bakılır bu açıdan? Farkındalık sağlamak, tabii. Teknofest'in o temel mantığı değişmiş değil. Burada da Crystal Hall denilen bir yerde bir yarışma düzenlendi. O sırada açık alanda da e, standlar vardı. E, fuar gibi değildi, hayır. Teknofest'in Türkiye'de gördüklerimiz gibi, işte bütün yetkililer, Tİ, STM, Havelsan, Roketsan, Aselsan, bütün yetkililer... Hepsi orada e ekipleriyle beraber çocuklarla bir araya gelerek onlara bir şeyler çizdirerek bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlardı. O Teknopest İstanbul'da yaşadıklarımızdan farklı değil. Ama farklı olan iki şey var. Birincisi gelenlerin yaş ortalaması biraz daha yüksek. Kaç ee, yaş mesela? Yani, kocaman 70 yaşında adam da var. Evet. Yani çocuk çoluk çocuk var. Ama aileleri de gelmiş, başkaları da gelmiş. Çünkü nedir bu Türk ürünleri Karabağ'dan dolayı ne varmış burada diye görmek için gelen meraklılar var. Yani Azeri halkından merak eden insanlar da gelip bakıyor. O anlamda bir fark vardı. Temel fark buydu. Yoksa çocuk, çocuk e, bilinçlendirme anlamında kesinlikle İstanbul Teknefest'ten bir farkı yoktu. Artı burada bir de dediğim gibi... Azeri halkından da bir geniş bir katılım vardı. Ee, bence bir ikinci misyonu vardı. Ee, Türk halkıyla Azeri halkı Aslında iki, iki aynı milleti konuşuyoruz da e, ayrımda bir ayrım var. İşte Rusça konuşuyorlar, biz Rusça konuşmuyoruz. Onların geçmişi farklı bir yerden, bizim farklı bir ayrım var ortada. Bu ayrımı unutmak ve kaynaşmak, birbirimizi tanımak, bir araya gelmek için iyi bir fırsat. Bence burada bir işte daha önce hep bahsettiğimiz bir millet, iki devlet mantığını sokaktaki insan da hissetsin ve bir kaynaşma için vesile olsun diye düşünülmüş bir teknofest. Bu anlamda güzel bir mantığı da var. Çünkü teknoloji konuşuyorsun, yarışıyorsun ve... Karabağ'ın kurtarılmasında önemli rol sahibi olan kişiler orada geliyor, yanlarında pek çok başka insanlar var, ee, önemli şeyler var, Aziz Sancar gibi bilim adamları var. Yani insanların e, biz birlikte olmalıyız hissiyatını derinden hissetmesi için niye biz beraber değiliz ki halkın da sorması için iyi bir bahane bu. Bahane derken bahane olumsuz anlamda anlaşılır genel olarak. İyi bir, bir araç. araç. Yani bir ben araç. Eskinim, eski Türkçeli avasta dedim, sen araç dedin. Şeyi sormak istiyorum, peki şöyle bir e, Teknofest'te bakıyor baktığımız zaman senin gözüne çarpan en önemli tabii biz dışarıdaydık ama e, Selçuk Bayraktar'ın MİT 29'lu uçup Akıncı'nın konuya gelmesi burada epey e, ilgi getirdi, ilgi çekti diyelim. E, sence neydi böyle öne çıkan e, satır başları diyelim? Şimdi ee, yani tabii gördük bir eee Joysteen'in başındaydı şey yaptı ama hani ben e, o tarafta insanların buna çok ilgi gösterdikleri görmedim doğrusu. O daha çok Türkiye'de ilgi çeken bir aksiyondu. Eee TB2 çok orada ilgi çekti. E, aslında Akıncı'yı hemen girişte herkesin görebileceği bir yere koymuşlardı. Önce bir e, Azeri helikopteri vardı onun arkasında. Eee Akıncı bütün silah istasyonlarıyla, silahlarıyla beraber vardı. TB2 e, arka tarafta, biraz daha arka tarafta bir yerde kendi başına dursun diye konulmuştu. E, yani herkesin Akıncı'ya ilgi göstermesi beklenecek. Fuarın etkinliğin yıldızı T, Akıncı dedirtecek bir düzenleme yapılmıştı. Ama e, Akıncı'ya insanlar ilgi gösterdiği kadar bence TB2'ye de büyük ilgi gösterdiler. Çünkü zaten hani... İşte adını duyduğumuz Karabağ'da bize faydası olan İhabu'ydu diye insanlar oraya çok sık gittiler. Bir başka şey Azeristan'larını da izleme imkanım oldu. Şöyle görülüyor, Rus kara araçları, Ruslardan kalma kara araçları çoğunlukla var. Arada bir tek otakar gördüm, onun fotoğrafını çektim. Onun haricinde genel olarak... Rus kara sistemleri var. Hava sistemlerinde e, Rusların dışında İsraillerin sistemleri var. Bu İti Kovan diye bir şey var evet. e, çok güçlü olmuştu mesela. Aslında İsrail'in Orbiter'in e, lisans altında üretilmiş versiyonu. Otur bir takım İHA'ları var. Ama onun haricinde bunları çıkarttığın zaman en çok akılda kalan nedir dersen akıncıdır. TB2. Ha, TB2'dir. Tabii. Akıncı. Evet. Akıncı zaten dediğim gibi fuarın bir giriş, e, nizamiye bir mantığı var, bir girişi var. O girişte ilk önce bir e, e, şey e, Azeri helikopteri karşılıyor. Onun arkasından daha da e, şeyli bir şekilde, ihtişamlı bir şekilde bir akıncı ve altında silahlarıyla, somuyla her şeyiyle akıncıyı görüyorsun. Solunda da bir tarafta. TB2 daha böyle sessiz, sakin duruyor. Ama bakıyorsun... Orada da çok insan var. Yüksek. Peki, şeye gelelim. Tabii bunlar halka erişmenin yanı sıra sonuçta bir ticari tarafı da var ki şirketlerin biraz da ürünlerini gelecek nesillere tanıtıp şu anki karar vericilere satabilmek her zaman olduğu gibi. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde hani bana şey gibi geldi. Böyle bir akıncı satılabilir mi? Azerbaycan alır mı akıncıyı veya ne bileyim hürkuş oradaydı. T129 tabii şimdi konseptler değiştikçe işte motorunu verebilecek miyiz? Yok bu ikinci Karabağ Savaşı'nda Kanadalı şirketin kamera konusundaki getirdiği sıkıntılar falan filan geliyor ama bir ihracat potansiyeli ne görüyorsun? Şimdi orada benim olduğum dakikalar içinde ben ilk 3 gün vardım. Böyle bir şey açıklaması yapılmadı. Hani bizim açık alıştığımız... İngilizcesi ile emoyu dediğimiz iyi niyet beyanı gibi bir anlaşma ben tanık olmadım ama firmalar firmalara gelen şeyler de çok yoktu yabancı heyetler yani Azeri heyetlerden Türk heyetlerine gelenleri de çok görmedim daha çok dediğim gibi çocuklar vardı fakat şöyle bir izlenim var Bence bu izlenim dönüşecektir Türklerin ürünleri iyi Türklerin gelişmiş endüstrisi var, sanayi var. Bize e, yardımcı olabilirler. Ya Türk deyince de bir yandan da kendi kendimle düşünüyorum yani onlar Türk'te biz yani biz Türk'üz de onlar değil mi gibi Azeri Türk diye şey Azerbaycan ee, Türk'ü diyelim. Bir yorumlarda bayağı ya, bir... Evet, o ayrımdan bile hoşlanmıyorum. O yüzden böyle derken de kendi kendime. Biz Türk'üz de onlar değil mi ki diye şey yapıyorum. Evet. Ee, biz onlar diye söyleyeyim ama hep aynı Türk'ü konuşuyoruz. Ya biz Türkiye'den. Ha, Azerbaycan'dan Türkiye'ye. Biz Türkiye'den istediğimiz silahları alabilir miyiz? Bak ne kadar çok ürünleri var mantığının. Ee, orada bu ziyaretten sonra gelişeceğini Düşünüyorum. İmzalanmış herhangi bir sözleşmeyi vesaire görmedim ama bundan sonrasında bence çok sayıda şey e, anlaşma gelecektir ve e, Türkler bunları yapabiliyor, Türkiye bunları yapabiliyor dedirtecektir. Bence şey bu. Karşılaşacağımız şey e, gelişme bu olacak. Peki şimdi tabii özellikle vakıf şirketleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tam sağ tam kadro genel müdürleri, yönetim kurulu başkanlarıyla birlikte e, Bakü'deydi. Senin de temasların oldu ama o temaslara gelmeden önce e, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'le malum bizim aşağı yukarı her videoda konuşuyoruz İngiltere konusundaki son gelişmeler e, resmi olarak daha önceden de sen yazmıştın tur defte İngiltere'nin bu tür kısıtlamaları Kaldırması ve sonrasında da işte Rolls Royce Royce'la e, yapılan pazarlıklar ama İsmail Bey e, senin de haberini biz Tolgözbek.com'da senin İngilizcesini bastım biz de Türkçe'sini senden alarak kaynaklı bir şekilde kullandık. E, her zamanki gibi İsmail Bey yoğurdu bile çok dikkatli üfleyerek yiyor yani gibi böyle bir yaklaşım. Biraz anlatsana bize İsmail Bey özellikle milli muharip uçak konusunda motor konusunda Rolls Royce Royce'la ilgili Yeni geldi İngiltere'den. Neler var sana ne yeni şeyler söyledi diye senden dinleyelim. Evet ben doğrudan e, İsmail Bey e doğrudan başkana gitme nedenim buydu. Yani Milli Muharrep Uçak'la ilgili bize ne anlatacaksınız? Royce Royce'la ilgili ne anlatacaksınız? Ee, çok da anladı ne, neyi beklediğimi ama e, bence vermek istediği temel mesaj şu. Evet onlarla bir şeyler yapmaya niyetimiz çok. Ama geçmişte yaşanan hataları tekrarlamamaya niyetimiz daha fazla. Yani biraz Biz, garanticiyiz bu konuda anladığım kadarıyla. Bu, evet. Hani bir yandan diyor ki hayalperest değiliz, gerçekçiyiz. Ne istediğimizi biliyoruz, neyi söz verirlerse neyi alabileceğimizi biliyoruz. Yani her söylediklerine de tamam bunu söz verdiler o zaman tamamdır. Demek gibi bir yaklaşımımız yok. Bunu söylüyor ama alabilecek miyiz bakalım. Sorusu bizde çok yüksek e, diyor, e, çok da haklı bir şeyi söylüyor. Ben bunu sadece İngiltere üzerinde konuşmuyorum. Aklıma e, şey süresince e, ilk görüşmeler süresince e, İsraili, Amerikalı, Fransalı firmaların hep a yaparız tabi sorun değil. Hele biz bu işleri başlayalım, onu da geliştiririz dediği çok konu biliyorum. Ama bir tanesine bırakmayan. Bir tanesinin örneğini vereyim, yani insanı isyan tabii. ettiği konulardan biridir. Heron konusunda bizim talep ettiğimiz e, Heronla ilgili isteklere İsrail tabii tamam, odur budur diye bir sürü şey söyledi. Yıllarca bizi inlettiler. süründürdüler. Şimdi... Evet ki iki de süründürmüşler bir yerden bakın. o o evet evet yani evet e, iyi ki e, böyle bir şey başımıza geldi diye sonunda söylüyoruz ama o dönemde inledik. O dönemde acı çektik ee, ve hani İsmail Bey de çok net bir şekilde ben burada bu o, şeylerin farkındayım. Bu tuzaklara düşmeyeceğim diyor. Ben çok e, bastırdım ağzından bir şey alır mıyım diye. Özellikle daha önceki konuşmalarımızda da hep e, dile getirdiğim e, Boris Johnson'ın Hindistan'a gitmesi, Hindistan'daki e, Modi'ye başbakana motorla ilgili teklifte bulunması. Bizim nerede çıkarımıza basılır, nerede ne olur bunları göreceğiz. Ondan sonra adım atacağız dedi başka bir şey demedi. Evet. O da farkında. E, tabii ki Tempest konusunda var mı bir şey? Bir şey söyledim İsmail Bey. Biraz orada biraz tempest... olumsuz konuşmuş gibi bir iyi hava sezinledim ben açıkçası. Ben o kadar olumsuz olduğunu sezinlemedim. Tam tersine. Ee, daha önce... Daha serzenişleri vardı ama bunlar çok açık e, kaynaklar önünde olmuyordu. Şimdi daha net hale geldi. Baba, bence şu demek, e, Tempest'le ilgili bir gelişme bekliyor artık ve artık sıkıntısı kalmadı. Artık Tempest, yani bir bilgi yok, bir bilgiyi söylemiyorum. Benim hissiyatım Tempest konusunda Türkiye ile İngiltere arasında artık bir şeylerin konuşulması için uygun bir ortam doğdu diye ben düşünüyorum. Ya artık daha kartlar açık konuşuluyor. Siz bize zamanında e, Tempest'e çağırmadınız kardeşim. Evet. Bu bence bunu söylemenin zamanlaması bence şuna şey yapıyor. Biz artık sizinle açık açık pazarlığa oturduk ve elimizdeki eteğimizdeki taşları döküyoruz. Artık hadi bakalım müzakere sürecindeyiz. Ben bunu böyle okudum. O kadar senin söylediğin gibi e, negatif algılamak. Yani var. Hani şu, şu negatif anlamda derken şunu demek istiyorum. Biraz İsmail Bey e, haklı olarak e, kendini ağırdan satıyor. Yani orada da hani e, İngiltere'nin sonuçta e, Türkiye'yle bir yakınlaşma çabası var ki elindeki projelerde düzgün yapabilecek parasını verebilecek ihtiyacı olarak alacak ve hakkıyla kullanacak bir ülke Türkiye. Ye. Ee, bu imkanı da kaçırmak çok fazla istemiyor. Parasal anlamda da buna ihtiyacı var. Türkiye'nin e, ihtiyacı var ama hani ay biz her şeye hazırız buyurun kaç para olursa olsun her türlü bize verin değil. Orada böyle bir biraz pazarlık süreçleri e, biraz iki taraf birbirine tabiri caizse güreşçi gibi böyle bir elense çekecek bakalım bir zorlayacak neler çıkacak neler edecek diye. Peki senin bir başka görüşmen de TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit'le. Mahmut Hoca e, çok şey anlatır ama istiyorsa detay verir veya vermez. Şimdi herkes şeyi çok merak ediyor. Bir yandan ben bunu sormak istiyorum. Royce Royce'la Türkiye'de kale çok e, iç içe yakın. geçmiş, yakın durumda. E, fakat Milli Muharip Uçağı'nın konusunda bir işte Türkiye, İngiltere, Rolls-Royce bir şeyler olabilir, böyle bir görüşmeler var falan deyince herkes kale grubu bir yandan soruyor insanlar. Yani Tİ'nin faktörü ne olacak bununla ilgili? E, bu arada e, izleyicilerimize de bir şey söylemekte fayda var. E, TUSAŞ, eski adı TAI olan TUSAŞ'ın %100'ü milli bir kuruluş haline getirildi Lakit hisseler alınınca. Tİ'nin halen %49'u General Electric'e ait. Ama TEİ bunu yıllarca aslında çok güzel bir ortaklık ne anlamda? Parça üretmek anlamında çok ciddi bir ortaklık. Çünkü e, TEİ'nin aldığı işlerin çok önemli bir kısmı GE veya GE'nin dünya ortaklarından geliyor. Ve burada da çok başarılı bir imalat gerçekleştiriyor. Şimdi TEİ kendi e, çerçevesini özgün motor projeleriyle işte nelerdir bunlar? Anka için yapılan PD150, 155, 170... Ee, Akıncı için şu an motorlarla ilgili bazı yeni gelişmelerin olduğunu Mahmut Hoca ifade etti. Keza Gökbe helikopteri TS 1400 serisi gibi veya çeşitli e, güdümlü mühimmatlar için üretti roket motoru gibi böyle adımlar atıyor Tİ. Buralardan da bir adım ve hareketler var. Peki Profesör Doktor Mahmut Akşit ne diyor gelişmelerle ilgili? Onun da da senden alalım. Şimdi. E Evet, T deyince gerçekten insanın aklına hemen bir ya C diye bir soru geliyor. Önce oradan başlayalım. Benim pek çok denememde gördüm ki, hatta pek çok haberimde de gördüm ki, C tarafı T'nin içinde olanlardan çok haberdar değil. Yani yönetimin içinde elleri, kolları, parmakları çok yok. Finansal tarafında var ama ürün geliştirme tarafında yok. Bu Bence ilginç pek ürün şey. geliştirmesini de TEİ'nin çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Çünkü birçok özgün motorda da e, TEİ finansmanı e, hiç GE'yi bulaştırmadan Türk tarafının kendi koyduğu finansmanla bunu yapıyor. E, aksi taktirde böyle bir parça imalatçısı olarak kalacak. Böyle de kalmak istemiyor TEİ. Özgün motor ve sistem geliştirmek istiyor. Gibi de bir görüntüsü var. Doğru. Bence GE'ye kalsaydı TEİ'nin parça üreticisi olarak kalmasını tercih ederdi ama engelleyemediği bir büyüme var ve bari hiç olmazsa finansal ortak olarak kalalım diye bakları evet, düşünüyorum. Evet. Şimdi e, <gülüyor> ben e, hocaya şeyi sordum. E, sizin bir açıklamanız oldu biz bir motoru yaparız dediniz. Nedir bunun e, esası diye sorma imkanım oldu. 10 yıl ile 15 yıl içinde biz e, bir 5. nesil motorun ee, genel olarak ihtiyaçlarını tarif eden o bir ihtiyaç şeyi var. Orayı karşılayan bir motoru üretiriz, yaparız diye konuşuyor. Burada tabii seri üretimi konuşmuyoruz, prototipi konuşuyoruz. Ee, biz hesaplarımızı yaptık. Biz bu işi tek başına yaparız. Alt yüklenicilere de teslim, teslimatlarımızı yaparız. Ee, tabii ki gelişmeler, e gecikmeler olabilir ama minimum 10 yıl içinde biz bu işi bitiririz diyor. Neyi bitirirsiniz diye sorduğum zaman işte diyor ki 35.000 e, otu, e, şey e, Newton'un bir iltiş gücüne sahip. iki gücüne sahip. Süper Cruise özelliği olan art yanması olmaksızın şey yapan. E, yani bütün şeyleri tarif ediyor. Ben Milli buğar uçak, uçak bu, motorunu tarif ediyor. Ta, tarif ediyor. Ben bir tek şeyde de dedi ki hani e, peki vectoring kısmında... Ne olur? Çünkü o uçak mı? Motor mu? Kimin elinden geçecek? Onu e, TUSAŞ'la beraber kimin yapacağını ayrıca konuşmamız gerekir dedi. O da öyle al sen yap denilecek bir şey değil. Milyon dolarlık bir iş o da. hani Kolay bir şey değil. O da iki yıl, üç yıl attıracak bir şey. Geciktirecek bir şey. O yüzden o önemli oradaki yaklaşımı. Ama uçağın isterlerinin yüzde, mot uçağın motorunun isterlerinin yüzde doksanı kendisine düştüğünden emin olduğunun tamamı benim anladığım ee, biz bunların hepsini 10 yıl içinde yaparız. Bak yaklaşım içinde. Peki dedim iyi de biz bunu yaparız diyorsunuz. E diğer yandan e, e, şey, e, savunma sanayi başkanı yanında bir delegasyonla beraber İngiltere'ye gitti. Rolls Royce Royce'la görüşmeler yürütüyor. E, böyle bir şeyde siz dışarıda mı kalacaksınız? Bu iş nasıl yürüyecek? Yani buna bakışınız ne? Burada söylediği çok doğru bir şey var. Türkiye'nin motorunun. Türkiye'de üretilmesi ihtiyacı var. Yani temel karar bu, bu bir stratejik karar. Evet, siz bunu birisiyle geliştireceğim, ben de onu A ülkesinden, B şehrinden getireceğim demek var. Ya da Türkiye'nin zaten her zaman yaptığı gibi, son dönemde yaptığı gibi, ben bu motoru, ben bu tankı, ben bu neyse silahı, Türkiye'de şu tesiste yapacağım demek var. Türkiye'nin stratejik kararı. Burada da diyor ki, Türkiye'nin bu konuda stratejik bir duruşu var. Bu motor zaten Türkiye'de yapılacak. E bir motor Türkiye'de yapılacaksa bunun yapılacağı o güçte e, o o büyüklükte güç üreten bir motorun yapılabileceği altyapı ve üretiminin dışında bir de en önemlisi test imkanı teyde var. Hazır kurulu sistem var. O nedenle biz bunu mutlaka teyinin içinde üreteceğiz. Teyinin içinde test edeceğiz. 35 bin e, Newton'luk bir e, itkiden bahsetmiştik. Librelik bir şeyden bahsetmiştik. Söylediği 100 bin librelik motoru test edecek altyapımız var. Şimdi, Bu muazzam bir yatırım ve siz bu varken bir başka yere gidemezsiniz. Zaman kaybıdır, para kaybıdır. Yani ülkenin kaynaklarının israf edilmesidir. Boşa harcanmasıdır. O yüzden oradaki duruşu çok net. Biz bu işi tek başımıza yaparız ama... Eee haberde geçmiştim. Eee Royce Royce'tan RFP istenmiş, teklife çağrı dosyası istenmiş. Oradan gelecek de, de, şeye göre hareket edilecek. Ama orada mutlaka Royce Royce ne derse desin, teynin Türkiye'deki altyapısı ve test imkanları bu işin içine gömülmeli, entegre edilmeli. Mahmut Hoca'nın bay, beklentisi bu. Bence de aklın yolu da bizi buraya götürecektir. O, Bakalım, o. Gerçekten e, çok enteresan günler enteresan konular motorla ilgili yaşayacağız ama gözüken şu ki benim kendi düşüncem bu bilmiyorum katılır mısın, eder misin? E, Türkiye e, mevcut F-16 motorlarıyla General Electric F-110 129 129da yola çıkacak. Tahminimce eğer hızlı bir teslimat istiyorsa Türkiye muhtemel bunun ilk blok e, blok 1 için belki Milli Muharip'te Muhtemel bu efüzo motoru belki kullanılacak. Sonrasında bir yol bulunacak gibi geliyor. Bilmiyorum işte bunları konuşmak etmek için şöyle bir kristal küremize bakmamız gerekecek galiba. Bakalım ne? Aslında şeylere. ben kristal kürenin dışında bir iki kişiyle bunu konuşma imkanım oldu. Ee, çok hala yazabileceğim kadar şey yapamadım. O yüzden bitiremedim. O yüzden yazmadım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim anladığım, emin olduğum değil benim anladığım. Ee, blok sıfır diye bir şey olacak o prototipler olacak blok bir e, ilk Milli muharip uçak olarak envantere girecek ama onlar dördüncü nesil 4.3 nesil evet, olacak 5 evet. olmayacak tabii, tabii, tabii, evet, olacak tabii, tabii. motordan dolayı olmayacak ee, sonrasında blok ikilerde e, bir geçiş süreci ile beraber 5. nesil motorlar kullanılacak hava kuvvetlerinde ama ilk uçak 4.5 nesil olacak evet. ben böyle anlıyorum evet, doğru 4.5 sonrasında 5'e doğru bir geçiş olacak ama daha önümüzdeki yol gerçekten çetin bir yol bakalım önce 18 Mart 2023'ü bekleyip uçağı görmemiz lazım herhalde yavaş yavaş o uçakla birlikte test programı gelişim ilerleme yeni bir yol alacak diye düşünüyorum bakalım neler olacak Evet. E, Bakü'den başka ekleyeceğim bir şey var mı? ilk önemli tabii. Manşet'teki bunlar. Ben teyden bir şey daha söylemek istiyorum. Çok böyle e, Mahmut Hoca'yı sıkıştırdığımız bir konu vardır. TS1400'ün motoru acaba T129'da kullanılır mı diye. Evet. Genelde yaklaşımı yok efendim hayır değil. Bu onun şeyi değil tarzındadır. E, ben gene sıkıştırdım ve e, şöyle bir yanıt aldım. Ee, bu bir sivil uçak, sivil hava platformu için hazırlanmış bir motordur. Gökbey helikoptere için, evet. için hazırlanmış bir motordur. Ee, aynı ağırlık sınıfında e, bir e, helikopterdir T129. İkisi de aynı motor sınıfındaki şeyleri kullanıyorlar. Doğru. Ee, bazı sivilden askeriye geçişe uygun bazı değişikliklerle bu uyum sağlanabilir. T için de zor bir şey değildir. Evet. evet. Yani ama bunun için o motor önce e, TUSAŞ'ın T625 e, Gökbey'e karıştırıyoruz kusura kalmayalım. O kadar çok model oldu ki Gökbey'e evet, takması hocam. uçurması test etmesi hatta e, belki de Gökbey'in o motorla hizmete girip bir Ekbey'in binlerce saat uçması gerekiyor ki T-129 gibi askeri operasyonel şartlarda uçan, çok daha limitleri zorlayan bir hava aracında kullanılsın ama aklın yolu bir. İnşallah buraya doğru gider ve en azından yarın öbür gün T-129'u ihraç edelim dediğimiz zaman motor problemine eee takılmayın gelmez artık ilgili. Geçmişte geç soracağım geç daha sana yine Azerbaycan'la ilgili. ikinci dağlık Karabağ savaşından sonra ben bu Karabağ Savaşı'nın e, Azerbaycan tarihi için çok önemli bir dönüm noktasına, askeri ve savunma sanayi açısından diye biraz daraltayım çerçeveyi. Çok önemli bir e, dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Bu savaşla birlikte Azerbaycan halkı e, çok daha kendine emin. Savaş konusunda çok önemli bir tecrübe edinirler. Hem eksikliklerini hem nerede iyiler çok çok iyi gördüler ve bunları test etme imkanına sahip oldular ve bu savaşı da başarıyla Zaferle sonuçlandırdılar. O savaşın etkileri şöyle bir şey yapabiliriz. Bize bunlardan lazım. Şöyle bir şey geliştirelim kendimiz. Neler yapabiliriz? Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni nereye getirebiliriz? Gibi böyle o konuyla ilgili neler hissettin? Neler e, gördün diyelim Bakü'de. Bence daha bu konuda stratejilerini geliştirmiş değiller. Şu anda e, hala e, İsrail'in ürünlerini alalım. Türkiye'nin ürünlerini alalım. Ee, diyorlar bir tek şu fark var Türkiye'nin ağırlığı eskisinden daha fazla Türkiye'nin e, bıraktığı büyük bir boşluk var İsrail'in doldurmuş olduğu büyük bir boşluk var şimdi Türkiye o boşluğu e, İsrail'in doldurduğu o alanı dolduruyor Belki de İsrail boşluk değil artık İsrail itiyor alandan dışarıya yani. İsrail'e pazar payı olarak da sıkıştırarak. Çünkü yeni ürünler geliyor. Daha gelişmiş eksiklikler tamamlanıyor. Belki İsrail'in tek başına verdiği bazı sistemleri Türk savunma sanayi tamamlayacak aşamaya gelmiş durumda desek. Şimdi söylem, Doğru. Bir tane örnek vereyim. Bu Nahçıvan tarafında bir askeri fabrika vardı. Bakımının şey yapılması, modernize edilmesi gerekiyordu. Bakım onarım şeyiydi. Buranın işini 5 ay kadar önce asfalt yükseldi, yüklendi. Evet. Şimdi bu şu demek gittikçe Türk sistemleri, NATO sistemleri, Türkiye ile uyumlu sistemler e, yavaş yavaş Azerbaycan'da kendini göstermeye başlayacak. Önce bir modernizasyon, bazı ürünleri tanıma, beraber kullanma, birbirinin dilini daha iyi anlama, Sonra da biz artık bunları Türkiye'den alalım, Türkiye'nin ürünlerini kullanalım bence mantığına gelecekler. Bu bence ama bizim heyecanla beklediğimiz kadar hızlı değil. Onlar şu anda e, bunların çünkü Türkiye'nin elindeki sistemlerin ne olduğunu bizim kadar iyi bilmiyorlar. Şu anda güven kazandılar. Biz 30 yıldır bitmeyen bir işi çözebiliriz dediler. Türkiye'nin varlığı bizim için güçtür dediler. Peki ya bu nasıl olacak? İşte tb 2 biliyoruz. Roket sanabiliyoruz. Fazla fazlasını bilmiyoruz. O da bence önümüzdeki 2-3 yıl içinde özellikle Teknofest sayesinde hızlanarak önümüzdeki 2-3 yıl içinde sonuca doğru gidecektir. Çok çok teşekkürler. Benim aklıma gelen sorular bunlar. Umarım senin açısından da verimli bir ziyaret olmuştur Bakü Teknofest. Ee, Özgür çok teşekkürler. Özgür Turdef olarak adlandırılan İngilizce yayın yapan bir sitenin genel yayın yönetmeni ve sahibi. Aynı zamanda Türk savunma sanayinin yurt dışında takip edilmesini uzman kişiler tarafından yazılan yazıları takip edilmesi açısından önemli. Sizler de merak edersiniz. Güzel analiz ve haberler var. Ama biz de gözümüze çarpanları Türkçe çevirerek tolgozbek.com'da yayınlıyoruz. Özgür çok teşekkürler. Ee, umarım bir sonraki videoda Biraz bu yayınımızda diplomasi tarafına bakmadık ama önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili haberler gelecek gibi duruyor anladığım kadarıyla. E, bu tarafa diplomasiyi e, Türkiye Azerbaycan'a giderek kendisi gerçekleştirdi. Biz bu defa seyirciydik. E, evet bir dahaki sefere inşallah e, konuşulanlar, konuşulmayanlar, arka tarafta kalanlar biraz da e, perde arkasını anlatma imkanımız olur inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sana da kolay gelsin. En azından biraz soluklan diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kal.